Bugün 18 Şubat 2023 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, sabah Plütonla birleşecek. Güne ciddi ve karamsar enerjilerle başlayabiliriz. Otorite figürlerinin, görev ve sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artabilir. Sabah saatlerinde daha kararlı ve hırslı olabilir, iş ve özel ilişkilerimizde talepkar ve tutkulu davranabiliriz. İş ve kariyer konularında ciddi görüşmeler ve toplantılar da yapılabilir. Ay 8.34'ten itibaren Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Özgür ve idealist enerjilerle evrensel ve kolektife ait konulara ilgimiz artabilir. Toplumsal örgütlenmeler, organizasyonlar, ekip çalışmaları dikkat çekebilir. Arkadaşlarımızla bir arada olabilir. Aynı düşünce ve ideali paylaştığımız kişilerle bağlantı kurabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde ay Kova burcunda Merkürle birleşip burcundaki Jüpiter'le de uyumlu açı yapacak. Zihinsel hareketliliğin artabileceği akşam saatlerinde yeni fikirler üretebilir, uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Teknolojiyi ve dijital platformları aktif olarak kullanabilir, bilgi paylaşımları yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.